Tekrar hoş geldiniz. Bir önceki videoda kosinüs x'in Maclaurin serisini bulmuştuk. Şimdi de sinüs x'in Maclaurin serisini bulalım. Evet şimdi bu örneği yapmak için birkaç nedenim var ama birkaç video sonra büyük finale varınca, ulaşınca siz de bunun nedenini anlayacaksınız. Evet neyse f(x)'i kuralım. Şimdi beni izlemek yerine bunu kendiniz yapmak isteyebilirsiniz. Kosinüs x'in Maclaurin serisinin nasıl bulunduğunu gördükten sonra sinüs x'inkini bulmak hiç zor değil. Sonra da isterseniz cevabınızı kontrol edersiniz ve şimdi videoyu durdurup cevabınızın benimkiyle aynı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Muhtemelen sizinki doğrudur ve ben tahminen her zamanki gibi bir dikkat hatası yapmışımdır. Evet neyse biz işimize bakalım şimdi. f x eşittir sinüs x. İlk olarak sinüs x'in türevlerini bulalım. Biraz farklı olsa da kosinüs x'in türevleri gibi döngüsel olduğunu tahmin edebiliriz değil mi? Sinüs x'in türevi nedir? Kosinüs x'tir. İkinci türev nedir? Sayıların etrafına parantez koymayı bırakıyorum. İkinci türev bunun türevi eksi sinüs x. Üçüncü türev f'nin kübüyle karıştırmamamız karıştırmamanız için, ha, bir parantez koyayım buraya. Üçüncü türev eksi kosinüs olacak öyle değil mi? Sinüsün türevi kosinüs olduğu için ve burada eksi sinüs var. Dördüncü türev, kosinüsün türevi, eksi sinüs, ama başta da eksi var, o nedenle sinüse geri döndük ve döngümüz böyle devam eder. Beşinci türev, sinüs x'in türevi olan kosinüs x, ve döngü böyle devam etti dedik, değil mi? Tamam. Türevleri biliyoruz. Şimdi fonksiyonumuz sinüs x'in türevlerinin x eşittir 0'daki değerlerini bulalım. f 0, sinüs 0, sinüs 0 nedir? Sinüs 0 eşittir 0 f üzeri 0 eşittir kosinüs 0, bu da 1. 0'daki ikinci türev eksi sinüs 0. Sinüs 0 hala 0, demek ki bu türev de 0. Şimdi gördüğünüz gibi, kosinüs x'in Maclaurin serisindekine benzer bir örüntü çıktı. Ve sonra 0'daki üçüncü türev. Kosinüs 0, o da eşittir 1. Ama başında bir eksi var, demek ki eksi 1. Bunu zaten biliyorduk. Dördüncü türev 0, sinüs 0, eşittir 0 ve döngü tekrardan başlıyor. 5 türev de 1. 0 ile başlıyoruz, sonra artı 1, sonra 0, sonra eksi 1, sonra 0, sonra artı 1, yani her iki sayıdan biri 0. Maclaurin serisindeki ardışık iki katsayıdan biri 0. İçinde faktöriyeli olmayan katsayı. Aradaki katsayılarsa dönüşümlü olarak artı 1 ve eksi 1. O zaman sinüs x'in Maclaurin serisi nedir? Hatırlarsanız henüz sinüs x, kosinüs x veya e üzeri x'in Maclaurin serilerinin bu fonksiyonlara eşit olduğunu kanıtlamamıştım ve bunu daha sonra yapabilirim. İspatın üzerine düşünüyorum ama tam mantığını oturtabilmiş değilim. Serileri denediğiniz zaman son derece mantıklı geliyor ama şimdi maalesef sadece sözme inanmalısınız. İspatı araştırıp en, en sonunda ve en umarım kısa sürede size göstereceğim. Ama şimdilik Maclaurin serilerinin sadece 0 civarına yakınsama sağlamayıp, aynı zamanda fonksiyonlara eşit olduğuna inanmanızı istiyorum. Evet, şimdi sinüs x. Maclaurin serisi şöyle olacak. f 0, yani 0 artı 1 türev, 1 çarpı x üzeri 1 bölü 1 faktöriyel ki bu da 1 demek. Bu da 1, evet. Şimdi burası artı 0 eksi 3. türevdeyiz. 1 çarpı x küp, x'in kübü bölü 3 faktöriyel. Ve sonra yine 0. Sonra da artı 1. Bu şimdi 5. türev. Yani x üzeri 5 bölü 5 faktöriyel. Böyle devam edebiliriz ama sanıyorum örüntüyü yine şablonumuzu anladınız. Sinüs x eşittir 0. Yani ilk terim x. X eksi x küp bölü 3 faktöriyel artı x üzeri 5 bölü 5 faktöriyel. Evet, örüntüyü tahmin edebiliyorsunuz. x'in tek tek kuvvetlerini alıyoruz. eksi x, x üzeri 7 bölü 7 faktöriyel artı x üzeri 9 bölü 9 faktöriyel, x üzeri 11 bölü 11 faktöriyel ve falan filan, böyle devam eder. İşaretler dönüşümlü olacak ve tek olan üsleri kullanacağız. Şimdi bunu sigma notasyonu kullanarak yazmak istersem, sigma notasyonu genelde işin zor tarafı. Birinci terimin işareti pozitif. İşaretler dönüşümü olduğu için eksi 1'in kuvvetini kullanacağız. Eksi 1 üzeri n artı 1. Bakalım bu işe yarıyor mu? Bu ilk terim ise işe yaramıyor, yok evet. Eksi 1 üzeri 2n artı 1. Sanıyorum bir önceki videoda da aynı şeyi yapmam gerekiyordu. Eksi 1 üzeri n yerine eksi 1 üzeri 2n olması gerekiyordu değil mi? Evet, bu hata için de özür dilerim. Yani eksi 1 üzeri 2n artı 1 çarpı x üzeri 2n. Düzeltiyorum, hayır, hayır, hayır. Bir önceki videoda hata yapmadım. Sıfırları terimleri saymadığım için, evet, sıfırları terimleri saymadığım için kafam karıştı. Önce sigma'yı yazmam daha iyi olur. Şimdi, n eşittir 0'dan sonsuza. İlk terim pozitif olduğuna göre, eksi 1 üzeri n olacak, öyle değil mi? Çünkü, eksi 1 üzeri 0 eşittir 1. Bu pozitif ve ikinci terim negatif, sonra da pozitif negatif gidiyor. n eşittir 0 için terimimiz x. O zaman x üzeri 2n artı 1. Bu olur mu? Evet. Çünkü n eşittir 1'in terimi üçlü olacak. Tamam, x üzeri n artı 1 bölü 2n artı 1 faktöriyel. Böyle yazdığın zaman daha kolay oluyor, evet. Bu bayağı ilginç ama daha da ilginci sinüs x ve cos x'in Maclaurin serileri arasındaki benzerlik. Bir önceki videoda kosinüs x eşittir 1 eksi x kare bölü 2 faktöriyel artı x üzeri 4 bölü 4 faktöriyel eksi x üzeri 6 bölü 6 faktöriyel artı x üzeri 8 bölü 8 faktöriyel, böyle bulmuştuk. Neredeyse birbirinin tersi gibi, değil mi? Birbirlerini tamamlıyorlar. Kosinüsteki terimlerde çift üsler ve çift sayıların faktöriyelleri var. Sinüste ise tek üsler var, çünkü burada x üzeri 0 var, öyle değil mi? O yüzden buraya 1 yazıyoruz. Sinüsün terimlerinde ise tek üsler ve paydada tek sayıların faktöriyelleri var. Süper, ama esas süper olan trigonometriden de bildiğiniz gibi sinüsün ötelenmiş bir kosinüs fonksiyonu olması ve aynı şekilde kosinüsün de ötelenmiş bir sinüs fonksiyonu olması. Sağa veya sola pi bölü 2 öteleyerek bulduğumuz fonksiyonları tek veya çift üslü terimler seçerek de ifade edebilmemiz süper. Neyse, bunun ne kadar mükemmel olduğunun farkındaysanız, sonda söylediklerimi anlamasanız da olur. Bir sonraki videoda görüşürüz.